Bu kum saatine benzeyen kahve demleme ekipmanının ismi Kemex. Kemex'te kahve demlemek için ilk önce içine filtresini koyuyoruz. Sonra filtresini bir tur ıslatıyoruz. Böylece kağıt tadı kahvemize girmemiş oluyor. Dibindeki suyu dökelim. Şimdi kahvemizi koyacağım. 15 gram kahve kullanıyorum. Kaynattığımız suyla ilk önce bütün kahveyi ıslatarak bir ön demleme yapıyoruz. Sonra geri kalan suyumuzu yavaşça tüm kahveyi ıslatacak şekilde döküyoruz. 240 ml su kullanıyorum. Yani kahve su oranı 1'e 16. Kahve demlenme süresinin 2 ya da 3 dakika olması gerekiyor. Evet, bütün su aşağı indi. Bunu bir kenara alıyorum. Kemiksimiz hazır. Afiyet olsun.